Canım, be, ben bu yolu seydiye aldım gönderdim anne. Bu da benle evlenmedi. Hayır, Biz aynı maksat için çalışıyoruz gülüm. Yapma. Hadi verin, dinle. Kardeşlerim yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Kardeşlerimin yeni bölümünde Şengül heyecanla evine geri dönecek olan Orhan'ı bekleyecektir. Leyla hızlı hastaneye kaldırılırken Tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olacaklar. Şengül heyecanla evine dönecek olan Orhan'ı bekleyecek. Sebep olduğu durum yüzünden, vicdan bu duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan Bağ yüzünden gün geçtikçe daha çok güçlenen bir hesaplaşma yaşayacak. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.